بسم الله الرحمن الرحيم اللهم إني أسألك بأسمائك يا الله يا رحمن يا رحيم يا عليم يا حليم يا عظيم يا حكيم يا قديم يا مقيم يا كريم سبحانك يا لا إله إلا أنت الأمان الأمان خلصنا من النار يا سيد السادات يا مجيب الدعوات يا ولي الحسنات يا رفيع الدرجات يا عظيم البركات يا غافر الخطئات يا دافع البليات يا سامع الأصوات يا معطي المسؤلات يا عالم السر والخفيات Sübhaneke ya la ilahe illa entel emanel, emanel emanel khallisna minen nâr. Arkadaşlar az önce dinlemiş olduğunuz cevşen-i kebir duasından bir parçaydı. Cevşen-i duası İslam e, hayatında ve İslam tarihinde çok önemli bir yeri olan duadır ki duanın ee, İslam için Allah-u Teala'nın huzurunda çok büyük bir ehemmiyeti var. Cevşen duası da dua yolunda Rabbimizi, e, Rabbimizin istikametinde edebildiğimiz dualar arasında Allah-u Teala'nın isimlerine ve sıfatlarına dayanarak yaptığımız çok önemli dualardan biri. Allah-u Teala Kurkan suresinin Son ayetinde, 77. ayetinde Duanız olmasa Rabbim size niye kıymet versin? Başka bir meğerde Duanız olmasa neye ehemmiyetiniz var diyor Rabbimiz. Dualarımız o kadar önemli. Rabbimizin huzuruna çıktığımız, ondan isteklerde bulunduğumuz dualarımız, kaderatımızla ilgili, kaderimizle ilgili çizgide yaşamamız ve bu çizgimizi muhafaza etmemiz üzerine aynı zamanda Rabbimizin e, makamına Rabbimizin bize çizdiği yolda yükselmemiz üzerine Allah-u Teala'dan bize verilen aslında en büyük dayanak ve ilah arkadaşlar şimdi Cevşet e, duasını çokça duyuyoruz kolumuz üzerimizde taşıyoruz. Dua kitapları e, ve kitamla ilgili ürünlerin bulunduğu mekanlarda, dükkanlarda çokça karşılaşıyoruz. Birbirimize hediye ediyoruz. Yani, yalnız içeriğiyle ilgili ve kuvvetiyle ilgili maalesef çok az e, faydalanıyor ve e, bu konuda çok az şey biliyoruz. Bu sebeple cevşenle ilgili bir e, açılım yapalım diye düşündük. Bilen dostlarımız biliyorlar cevşenin e, kudretini, kuvvetini e, ama ehemmiyeti konusunda biraz daha ısrarla ve kullanımı da e, biraz daha bilgi dağcımızı genişleterek ilerleyelim diye düşündüm. Cevşen-i Kebir, cevşen e, kök olarak Farsça bir kelime olup, bir tür ve savaş elbisesi manasına geliyor. Şimdi cevşen-i kebir ehl-i beyt vasıtasıyla Musa el-Kazım, Cafer el-Sadık, Muhammed el-Bakır, Zeynel Abidin, oradan Hazreti Hüseyin ve Hazreti Ali yoluyla Peygamber Efendimiz'e dayanıyor sallallahu aleyhi ve sellem. Peygamber Efendimiz'e isnat ediliyor. Cevşen-i kebir Peygamberimiz Uhud Savaşı'ndayken, üzerinde kendi zırhı e, var iken, Cebrail Aleyhisselam tarafından getiriliyor. Ve deniyor ki, üzerindeki bu zırhı çıkar ve bu duayı oku. Bu duayı üzerinde taşır ve okursan, zırhtan daha büyük tesiri vardır deniyor. Ve Kevşen-i e duası, vesselat ve Efendimiz'e hediye ediliyor. Bu noktadan itibaren... Cevşen duası dünyaya inmiş. Yüz bölümden oluşan ve her bölümünde on parça bulunan ve her bölümün sonunda da Allah-u Teala'nın acdan ve şerikten münezzeh olduğunu ifade eden ve cehennem ateşinden Allah'a sığınılan dua yer alıyor. Her bölüm sonunda. Sen bütün kusurlardan acdan ve şerikten mukaddesin. Senden başka ilah yok. Bize medet et, bize yardım et, aman diliyoruz bizi azap ateşinden ve cehenneminden halas et. Bu tekrarıyla devam ediyor. Duanın geneline bakıldığında Allah-u Teala'nın isim ve sıfatlarının çokça tekrarlandığı görülüyor. Duanın da sırrı zaten burada arkadaşlar. Şimdi e, cevşen duası ehli beyte peygamber efendimizin torunları yolu ile bize ulaşıyor ve fazileti çok fazla olan ee, ve tarih boyunca İslam tarihi boyunca müşahede edilmiş e, bir kuvvetli dua özellikle Osmanlı Cevşen'e olarak ve, e, ve e, taleplerin yetinmesi konusunda çok fazla kullanıyor ve çok fazla e, denenmiş olmasıyla birlikte de çağımıza kadar ulaşıyor ve hala e, muhafaza ediliyor ve Allahu u Teala'nın güzel isimleriyle Allah-u Teala'nın en güzel isimleriyle yapılan dualar e, sınıfında Araf suresinin 180. ayetinde olduğu gibi o halde ona o güzel isimlerle dua edin ayetindeki isimlerin e, içinde dua edildiği bir dua olarak günümüze kadar geliyor. Allah-u Teala'nın e, 99 isminin bir e, sırrı var arkadaşlar. Bu isim e, bizlerin Özellikle hava silminde Besmele'den aldığımız kuvvetle İllâhirrahmanirrahim'deki El-Rahman ve El-Rahim isimleriyle birlikte her insanın kendi esmasının Allah-u Teala'dan alacağı esmanın hesabında kullanılan bir büyük vevktir. 99 esma tablosu matematiksel olarak bir denge nizamıdır. Ve allah Teala'nın yine bizlere hediye etmiş olduğu bir ölçüdür, bir nizamdır ve inanılmaz hassas bir hesap ilidir. Şimdi bu 99 isim, e, havası ayetlere ve esmalara dayanılan bu e, 99 isim bir matematiği olan, bir formül olan sistemdir. Cevşen duasında, cevşen bir duasında bulunan e, isimler de allah Teala'nın Kur'an'da geçen hem isimleri hem sıfatlarıdır ve çok büyük kuvvet arz ederler ayrıca. Bu sebeple Cevşen-i Kebir duası içinde hem allah Teala'nın 99 esması hem de diğer çok özel esmalar bulunmaktadır. Bu sebeple Cevşen-i Kebir duasını Rabbimize ettiğimiz, Rabbimize yakardığımız, Rabbimizden istediğimiz her konuda en güzel isimler ona özgüdür ayetindeki gibi İsa suresinin 110. ayetinde olduğu gibi yaptığımız dualarda duaların başlangıcında, duanın hazırlığında ve Allahu Teala'yı anmak istediğimizde okuyabileceğimiz çok kuvvetli bir dua. Bu sebeple bunları tekrar hatırlatmak istedik. Duanın da kalp, dil ve bütün bir hayat boyunca Allah'ı zikretmenin ne kadar karlı bir cahit olduğunu anlamak için... ...hadis-i şeriflerdeki dua bir ibadettir ve dua ibadetin özüdür sözlerini, hadis-i şeriflerini tekrarlamak istiyoruz. Bunu iyi anlamak gerekir. Fikir, münacat ve dua bir ibadet türü olduğuna göre özellikle dünyevi maksatlardan ziyade... Allah'ın rızasını kazanmak esas olmalıdır arkadaşlar. Bu minvade. Allah'ın rızasını kazanmak için yaptığımız duayı bir de cevşenike bir gibi büyük metiyelere dayandırırsak duamızı kabul olmama gibi bir şansı yoktur ki dualarımız kabul olsun diye dua etmeliyiz öncelikle. Ve allah Teala'nın bu güzel isimlerine dayanarak ve sığınarak yaptığımız duaların Yaptığımız e, münacatların faydalarını saymakla da bitiremeyiz. E, ve Allah rızası için, Allah rızası kazanmak için özellikle diğer kardeşlerimiz için yaptığımız duaların da ne kadar önemli olduğunu da tekrarlayarak e, dua bahsinin insan hayatında e, ne kadar bir önem arz ettiğini de belirtmek istiyorum tekrar tekrar da bunlara aktarmaya çalışıyoruz. Şimdi Devşen İki Bir duasının içerisinde Allah Teala'nın çok özel isimleri ve sıfatları var. Bunları çok kısaca tekrarlamak istiyorum. Çoğunu duymamış olduğunuzu fark edeceksiniz. O sebeple Devşen İki Bir duasını hem üzerinizde taşıyabilirsiniz ama Aynı zamanda da okuyarak e, bu enerjiyi de e, hissederek Allah-u Teala'nın o yüce isimlerinin ve sıfatlarının da ne kadar mukaddes olduklarının hissiyle bu duayı yapmanızda çok büyük fayda var. Özellikle önümüzdeki zor günlerde arkadaşlar. Şimdi <gülüyor> cevşen-i e, içerisinde 99 esmadan hariç olarak biz bunları teker teker çıkarttık. Hepsini tabi okuyamayacağız. Vaktimiz de e, o kadar e, müsait değil ama Ya Sadık, Ya Sabik, Ya Saik, Ya Falik Ya Karib, Ya Habib, Ya Sib Ya Tabib, Ya Munir, Ya Mubin, Ya Munavil Ya Mufasil, Ya Mubadil Ya Musahil, Ya Muzil, Ya Muzil, Ya Muhavib ya Mücavil, Ya Mukamil, Ya Mufazıl, Ya subbu, Ya Şafi, Ya Vafi, Ya Muafi, Ya Ali, Ya dahi, Ya Radi, Ya kadi, Ya Baki, Ya Satır, Ya Kahır, Ya Kadır, Ya Nazır, Ya Fatır, Ya Şakır, Ya Zakir, Ya Nasır, Ya Kayim, Ya daim, Ya Rahim, Ya Hakim, Ya Kasım ya Kasım ya Salim Ya Şahit ya Macit ya Raşit Ya Kafi ya Alim Ya annan ya Manan ya supan Ya Zalman ve Albeyan Ya Zalman ya Sami Ya Meli ya Zeki ya Radi ya Badi Ya Hafi ya Kavi ''Ya mukaddim, ya mutahir, ya munavir, ya mukaddir, ya muahir, ya Muyasir, ya munzir, ya mübaşir, ya Dabir, ya muhit, ya muin, ya amin, ya mekin, ya şedid, ya tabil, ya fadil, ya fail, ya kafil, ya cahil, ya kamil, ya talip, ya sattar.'' Ya sabbar, ya Allah, ya şafi, ya meni, ya tari, ya başir, ya nazır, ya muit, ya keşif, ya faric, ya damin, ya amir, ya nahi, ya raca, ya murtaca, ya azim El raca. Ya Musabip, Ya Mukarip, Ya Muakip, Ya Mukallip Ya Marakip, Ya Mudakir, Ya Mukavin, Ya Mutekabbir Ya Matlub, Ya Fert, Ya Vetr Ya emcet Ya Az, Ya Acel, Ya Ahad Ya Aber, Ya Abet, Ya Mukrim, Ya Muazzim Ya Muti, Ya Murzi, Ya Munci ya Muhsi, Ya Melik, Ya Mukavin, Ya Mulakin, Ya Mubayin, Ya Muhavin, Ya Muzayin, Ya Muazzim, Ya Muavin, Ya Murahin, Ya Mubin, Ya Vefi, Ya Al, Ya Kadim, Ya Mukim, Ya Aman, Ya Deyan, Ya Gofran, Ya Burhan, Ya Sultan, Ya Müstehan, Ya Dafi, Ya Sani, Ya Şafi, Ya Musavi. Ya kefil, ya delil, ya mukhil şeklinde devam eden arkadaşlar allah Teala'nın bin tane isminin ve sıfatının yer aldığı e, mükemmel bir dua cevşenil kebir. Bu sebeple Osmanlı tarihi boyunca ve tam coğrafyasında ülkelerde maalesef e, mevcut değil ama tam coğrafyasındaki e, ülkelerde Kuvvetinin farkında olunan ve e, okunduğunda allah Teala'nın güzel isim ve sıfatlarının bulunduğu ve Allahu Teala'ya metiyeler bulunduran çok kuvvetli bir dua. Ne şekilde okunacak, nasıl okunacak e, sorusunun cevabı tamamı okunmalı arkadaşlar. Uzunca sürer ama... Haftada bir güzel bir vakitte, bir cuma vakti olabilir, perşembe cuma gidesi olabilir, pazar gidesi olabilir. Ee, sizce en uygun, en güzel vakitte sürekli okunarak ve sürekli özellikle diğer İslam kardeşlerini ve diğer kardeşlerini düşünerek yapılan e, bu dua ile birlikte manevi, Kuvvetinizin ve maddi kuvvetinizin kat ve kat arttığını gözlemleyerek ve özellikle Allah rızası için yapılan okumalarla Rabbinizden size gelen hediyelerin ne kadar büyük ve kutsal olduğunu görerek inşallah o teala duvalarınızda olsun. Rabbim tüm İslam aleminin yar ve yardımcısı olsun. Hepinize afiyetler versin inşallah. Selamun Aleyküm.